Şimdi yayın öncesi hazırlanırken biz videolara bakarken tabii rütik kurallarına göre de bak, bakmamız gerekiyor. Ne çıkacak diye merak ederken <gülüyor> hala gülüyoruz. Yönetmenim diyor ki o anneler nasıl oynayarak çıkıyor size de yayın öncesi <gülüyor> evet, sordular. Evet. Müthiş bir duygu ve tüm anne adaylarına da aslında bunlar örnek evet, e, tadını kesinlikle. çıkarsınlar. Evet, benim yaşasına. de hep söylediğim cümle budur yani gebelik hayatınızda herkes için benim için bir kere yaşadığım bir şey kimisi 3 kere 4 kere yaşıyor evet. ama hani maksimum kaç kere yaşanabilir evet. kısıtlı sürelerde yaşanılan kadın hayatının Önemli, hiç unutmayacağı bir dönemi, o hem gebelik süreci hem doğumu hafızada bu günleri güzel hatırlamalı kadın. Yani travmaya dönüşmüş bir doğum sonrasında etkilenmiş bir cinsel hayat, bundan etkilenmiş bir cinsel hayat veya işte ağlayarak ah ben o odadan şöyle çıktım, böyle çıktım, ölümden döndüm gibi anlatılması bence kadının için en büyük şanssızlık. Bu videoların altına hatta işte şeyde benim sosyal medya hesabımdan yayınlıyorum bunları. İşte altına çok çeşitli yorumlar geliyor. Kimisi kızıyor mesela böyle yürüterek çıkarılmasına. Ne gerek var? İşte zaten yorgun kadın niye güçlü olmak zorundayız ki doğum sonrasında? Öyle görünmek zorunda mıyız? Neden tekerlek sandalye çıkarmıyorsunuz falan? Bunlar benim talebim değil yürümeleri gerçekten. Kişiye özel, annenin ruh haline göre. Aynen öyle. Ben zaten söylediğim hep diyorum ki bak kesinlikle yürümek zorunda değilsin. Tekerlek sandalyemiz arkamızda zaten hepsinde dikkat ederseniz. Evet, evet, ben kolundayım yani olası bir şeyde zaten yanındayım kaldı ki hepsini yürüterek tabii ki çıkarmıyoruz O öyle çıkamayacak aşırı derecede yorulmuş olanlar da var ee, ama e, bunlar dediğim gibi hep kendi istekleriyle e, çıktılar. Ve çok da güzel oldu bence. O zaman bir tane daha bakalım. Olur. Yönetmenim diyor ki biz merak ediyoruz. Sizinle birlikte tekrar tekrar izliyoruz. Ben de e Her defasında da gülüyoruz. <gülüyor> Gülerek yansıyan her şey demek ki bütünsel dünyaya evrene en güzel şekilde sunulduğunu gösteriyor. Biz yine bir diğer videomuzu izleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şey çok teşekkür ederim. Annesi, iyice iyice olsun. Olsun. annesi bana bir şey yoksa annesi bir bana var. Eda sınıfı çekti. Her şey için teşekkür ederim. Kalbinize ben güneğinize sağlık. İkinizin de bütün da. doğum ekibinin. Sen de çok güzel çamlar. Biraz sabahlar. da nasıl Sen de daha fazla yok. Ayy. Şimdi yayın arkasında konuşuyoruz. Bir yandan da Instagram'dan canlı yayınımızı takip edenler merak ediyordur ama sesimizin duyulduğu kadar diyelim. Ee, Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Şifa kapısındasınız. Ee, değerli hocamız Avrasya Hastaneler grubundan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Çiğdem Yavuz yurtsever. Gebelike, e, gebelik öncesi takip süreçleri ve gebelik sonrası takip süreçleri nasıl olmalıyı konuşuruz ve Güzel, kocaman bir ailenin de arada bir gösterdiğimiz görüntüleriyle ne kadar büyüdüğünü sizlerle paylaşmış oluyoruz. Tabii gebelik takip süreçlerinde birinci haftadan başlayalım. Anne diyordur ki, hocam kalp atışını ne zaman duyacağız? Ben anne olduğumu hala hissetmiyorum. Ne zaman o duyguyu yaşayacağım? Orada hani benim kulak misafiri olduğum için sizlerle sık sık röportajlarımda kalp atışıyla mı başlıyor? Nasıl hissediyor anne kendini ilk? o heyecan o duygu nasıl başlıyor sonra baba çünkü VTR'de de yayın öncesi konuştuk yayın görüntüler ekrana yansırken de Galatasaray formasıyla olunca evet. baba mı konsepti dedim çizdi. <gülüyor> Onlar Galatasaray forması giydirmek istemişlerdi. Ben de madem Galatasaraylı doğuyor minik Galatasaraylı Galatasaray marşıyla marşı çıkalım bari dedim. O onu da benim o anda. Ha, takım için <gülüyor> geçerliydi. Evet. Gönüllerine göre. <gülüyor> evet evet kesinlikle. Şey e, babalar tabii sürece biraz daha geç dahil oluyorlar yani onlar benim gözlemim doğru veya yanlış olabilir hani çocuk doğana kadar çok kendilerini böyle olayın içerisinde hissetmiyorlar annelerin zoruyla birazcık işte muayenelere de geliyorlar mesela bazısı şimdi odanın diğer odanın arkasında kalıyor ultrason tarafına geçmiyor eşler çağırıyor hadi gel bu tarafa sen de gel neden gelmiyorsun niye ilgilenmiyorsun falan ama tabii anne için biraz daha farklı Anne de şimdi son adet tarihinden gecikme başladıktan sonra bir hafta on gün sonrasında yaklaşık biz dört hafta civar bir gebeliği tespit etmiş oluyoruz. Beşinci hafta civar işte keseyi görüyoruz ultrasonla. Yaklaşık altıncı haftadan sonra da kalp atışları başlıyor. Orası hani o kalp atışlarının duyulma aşaması altıncı hafta. E, muazzam bir e, şölen gerçekten. Tarihi an değil evet, mi? Evet tarihi an yani o herhalde dünyadaki en güzel melodi onlar için o anda duydukları. Videolar hazırlanıyor cep telefonları herkesin elinde. İşte çoğu zaman anne babanın yanında kardeş varsa o küçük kardeş, abla ya da abi oluyor. İşte anneanne dede dediğim gibi hani bütün aile neredeyse o şölene eşlik ediyor. E, biz de artık tabii ki onların o şey o e, şey Duygu yüksek, yüksekliğin ya da o güzel duygularını beslemeye, desteklemeye çalışıyoruz. Kaydediliyor. Çok uzun süre dinletmiyoruz o sesleri. İşte o ilk haftalarda biraz daha bebeğe zarar verebiliyor ultrasonun o dalgaları. O yüzden çok kısa, o kısa, küçük haftalarda dinletiyoruz. Annelerin gözleri tabii o anda dolmaya başlıyor. Yoğun bir duygu.